Kıvak bak bak Kıvak bak bak Kıvak bak Abici markaya doğru devam edelim, markaya doğru boşlukları dolduralım, dolduralım boşlukları dolduralım. Görüyorum orada boş yer var, oraya girin lütfen. Net olmaya Tamer Amca'ya geldim bağcılara. Süper otesi çok açısız. Herkese tavsiye ederim. Hatta size göstereyim. Tamer Amca takipçilerime merhabalar der misin? Merhaba. Yavruşunu indirip kaldırıp durma. Kökünden koparacağım şimdi ama. Biz gölmece. Ağlarını kadar <gülüyor> bu kadar Böyle pomp sizi pompalaca hepinizi pompalaca Ya ağzınızı sıcak mısın Bu arada şuradan bak Başınıza başını. evet. Ne yapın? <gülüyor> ne yapın? Neş kokuyor. <gülüyor> Kamak, tutma at şunu. Aa koktu. Ha, hadi sikerim. Bıktır mı güle <gülüyor> o? <gülüyor> <gülüyor> aa. Şimdi çakmaktı o. Ensettim uğraşamam da rettim. Yuhum gelir. Yuhum gelir. yuhum gelir, yuhum gelir, yuhum gelir, yuhum gelir, O gelir. geliyor, oh geliyor. Yuhum gelir, yuhum gelir. Nazırat için Amına korum. Pah. bilmiyorum birinin kafasına gelir mi ama yumurta 벌şem nasıl beni arat. Anaannemde bir tespih var. Yıllardır iğne iplikle ne yapmaya çalıştığını bir türlü anlayamadık. Bir ile iplikle mi çıkar? Oradan fırlatıyorum. Nasıl takıyorsun onu? Takıyorum işte hile bütüne. Ben göremiyorum. Sen nasıl görüyorsun i̇şte ya? Şöyle yuvarlak edipte koy. Kardeş çocuk uyuyor. Biraz sessiz olabilecek mi ya? Teşekkür ederim. Şu an çok anlamsız bir şey yapıp odamı toplamaya karar verdim. Nereden esti bilmiyorum. İyi ki esmiş. Markete gittim. Kendi içtiğim sigaradan olmadığı için kendi almak zorunda kaldım. Ve odamı toplamaya karar verdim. Yaklaşık 15 tane bu paketten çıktı. Ve içlerinden çıkan sigaralardan bir paket sigara elde ettim. Baba, şu kırmızı tuşa basar mısın? Kendini değil. <gülüyor> Danış. Selfi değil, skor. Sokarım yapacağım işin olsun. <gülüyor> Şimdi bu bir zımpara. Ben bunu alacağım. Ne yapacağım siz? Yok canım tabii ki öyle bir şey yapmam. Daha ilginç planlarım var. Herkes yapar da ben yapamaz mıyım? Ellerim yandı. <gülüyor> Bu kadar. Sigaramınlar oldu ya. Hey! Ne yapıyorsun? <gülüyor> Uçan Kedi Defol çıktı bu ya. Şş, şş, şş. Seni kim yolladı söyle. Kimin adamısın söyle. Kim yolladı seni? <gülüyor> kim? <gülüyor> Gerçekten hiçbir anlamı yok. Ama yapması... Çok eğlenceli. Ermini keyim. Hüseyin anlamsız bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Geri de ya. Aman, Amaçsız bir şey daha yapıyorum. Da dum dum da dum dum da dum